hallettik mi? Buğzum? Aa hallettik. Oo, hayır halletmemişiz. Aa ağları geldi. Oo geri çekil lan. Okul Ben Serdar ve sonunda Multiplayer'deki benim orada hoş geldiniz. Ah. Oğlum ne oluyor lan bu yıl yıllardır beklediğimiz oyunlar geliyor falan çok ilginç çok tuhaf bir yıl cidden indeed. Aha aah. Ah, ah. ah, şu müzik güzel güzel güzel. Resüm resüm game diyor ama herhangi bir game yok şu an rezüm edilecek eee Kastım betalayı kampayn hadi girelim hadi Hadi dalalım hadi bir Yer fethedelim bir şeyler yapalım ticaret yapalım haydut öldürelim Yağmalayalım bir şeyler yapalım Aaaa ah. Oğlum çok heyecanlıyım ya Aha om En son en son ne zaman yapmıştık ya Tolgar falan böyle Mount Blade'de Ta Fii tarihinde Ah çok özledim ya o zamanları böyle Skyrim oynuyorduk, Mountain'day, Warband oynuyorduk. 52 bölüm, 56 bölüm ne Skyrim'den vardı, 32 bölüm falan Warband'dan vardı. Those times. Kültür, okay hemen karakterimiz hakkında konuşmaya başlayalım. Biliyorsunuz Warband oynadığımız karakter, Tall Guard. Ee, kudretli savaşçı, Tall Guard. Ee, düşmanlar ondan geçemiyordu, ee, düşmanı geçirmiyordu. Düşmanlarını öldürüyordu. Bu yani Tolgar bu abi. Tolgar düşmanlarını öldüren bir insan. Tamam mı? Tolgar'ın tanımı bu. Biz Tolgar'ı oynamayacağız. Çünkü bu oyun Warband'dan 200 yıl önce geçiyor. Ki, bu da demek ki biz Tolgar'ın bir atasını oynayacağız. <gülüyor> Olgara Tolgar ismini vermişler. Bu efsanevi atalar yüzünden. Ama bu ismin, bu kahramanın efsanevi kahraman ismi Tolgar değil, Tolgaray olacak. Ee, hmm. Bunları bunu çekelim. Enable that. Oo, öldürecekler bize. Çok düşündüm ama buldum. 146'lılar. Hayır. Hayır. 146'lıklar. He he. Şimdi sayı falan kurtaramıyoruz. Hadi be. Kıramaz mıyız acaba? Sayıma mı, hiçbir şey ekleme. Hiçbir şey ekleme. Neyse. O zaman şöyle yapalım. Bizim ailemiz onlarla bunları ilgileniyorsa ...ve belli bir şaman geçmişi varsa... ...bizim ailemizin... ...banneri... ...geyik olmalı. Çünkü... ...büyüt büyüt büyüt büyüt... büyüt. ...çünkü bizim ailemiz... ...karlı karlı topraklarda... ...kuzeyin karlı topraklarında... ...taha işte, eskiden bilinmeyen zamanlarda... ...unutulan zamanlarda ama ben hatırlıyorum... ...bizim ailemiz hatırlıyor... <gülüyor> Ee, o zamanlarda geyik gidiyomuş. Beyaz zemin üzerine Beyaz zemin üzerine Nasıl lan beyaz değil bu oğlum. Ha bu parlıyor. Bunun üzerine beyaz yapabilir miyiz? Veya mavi üzerine beyaz yapabilir miyiz? Tamam böyle kalsın ya. Böyle güzel. Aynen beyaz geyik. Çünkü o, o karı o soğuk havayı şey yapacak. Ee, beyaz. Ve güttüğümüz geyik ve de gökyüzü. Güzel. Bu bizim için gayet yerin, yerinde bir e, banner. Şimdi şu an sadece ben varım. Poros'tan çıktık ve sadece ben varım. Şöyle bir göz atalım. Nereler var? İmparatorluk nasıl bir yer? Gördüğünüz gibi burası Kalratya. Doğuda Kuzaytlar var. Bizim e, içinden çıktığımız kültür. Güneyde Aseraylar var hafif bir sarhanet havası var bunlarda yani işte hafif bir Orta Doğu e, falan plan var e, batıda bunu bunlar ne Aslında bunlar e, vlan vlandia aynen vlandia bunları şey olarak düşünebilirsiniz Svadyalılar gibi falan düşünebilirsiniz e, kuzeyde de şeyler var neydi lan bunların ismi Storgia. Bunlar da işte e, Doğu Avrupa ne bileyim Kuzey çok Kuzey Avrupa falan Kuzeydoğu Avrupa diye düşünün. Şimdi bu ortada bulunan üç faction ise eee ab siz neyisiniz ya? Yeşiller ne? Adamlar bilmiyorum ki. Battania. Okay. Battaniyeler de var arkadaşlar. Batıda da Battaniyeler var. E, i̇kisinin arasındaki Battaniyeler var. Sanırım bunlar da birazcık böyle dağlık kültürü falan filan benim zevk hep dağların üzerine falan kurulmuşlar. Bunlar da işte Avrupa şeyi. Şimdi Burada ise tam bunların ortasında 3 tane Fakşin var. Bunların her biri aslında, daha doğrusu bunların hepsi, Şöyle bir şey yaptığınız zaman, durup düşündüğünüz zaman, Romalılar. Tam baz alınarak yapılmış. İmparatorluk. İmparatorluk kültürünü benimsiyorlar, kenarına İmparatorluk diyorlar. Şu Batı İmparatorluk, şu Kuzey İmparatorluk, şu Güney İmparatorluk, Doğu İmparatorluk yok. Böyle. Okey, bakalım şimdi biz ne yapacağız, bize dendi ki, iki, şu an iki görevimiz var. Bir tanesi Nerethus Foley, Artifakt ne benim, Artifaktim yok ki. Neyse, biz böyle bir şeyi bilmemiz gerekiyormuş. Nerethus Foley'lerinden bir şeyi ve kardeşimiz vermiş nedense bize. Neyse, imparatorluk tarihini öğrenmemiz için var bu, bir de e, klanımızı baştan kuracağız. Bunun için 2000 dinara ihtiyacımız var toplamda. Yani elimizde bulunan 2000 dinar olması lazım. 20 kişilik bir gruba ihtiyacımız var. Yani bizim dışımızda 19 kişi daha şey yapmamız lazım. Ee, klanımızı... rich Clan t mi? Neyse. Ee, şanımızı, şöhretimizi 50'ye getirmemiz lazım. Bunun için de işte haydutlarla onlarla bunlarla kapışacağız. Bir tane kompanyol almamız lazım. Şimdi çevrede çeşitli çeşitli kompanyollar var. Ben böyle güzel bir arka plan hikayesi olanla şey yapacağım. Hah. Ee, burada da karakter şey ekranımız var. Ee, aynen karakter ekranımız var. Buradaki skill'lerden birine vereceğiz. Şimdi bu bow, üçgen, riding ile aslında üçe çekmek istiyorum ben. Ee, çünkü bize çok yardımcı olacak ve at üstünde bir yerlere gitmeyi tercih ederim. Ee, genelde güzel. Böylece açtık. Ee, her biri içinde şurada gördüğümüz skill puanlarımız var diyebiliriz. Güzel. Ata daha fazla şey geliyor. Ayrımcam. Bunu al. Bu oklarda da işte isabet artıyor. 10 da alalım. Başka bir şeyimiz var mı? Ah, medisinden de bir şeyimiz varmış. Ee, kendimizi %10 daha iyileştirebiliriz veya on ee, daha fazla hit point sayabiliriz. Hit point yazıyor mu bir yerde? Hit point yüz zaten. Aslında şu an için her ne kadar on hit point güzel görünse de gelecek için. Ee healing rate'imizi %10 artırmak iyi olacaktır, ee, dediğim gibi uzun vadede, güzel, sayırım vereceğimiz herhangi bir şey falan kalmadı şu an için çünkü, bunu bunu yapacağız bir şeyler yapacağız ve, dur dur dur şurada bir lord vardı birisi geçiyordu, faron, efendim selam, böyle zaten loading ekranları geliyor aslında bunlar biraz şey olmuş, Diyaloğa girmeden önce ve sonrasında böyle loading ekranları gelmesi biraz sinir bozucu. Bana ismini söyle. Daha önce tanıştıysak ve seni hatırlamıyorsam ve o o olayı hatırlamıyorsam özür dilerim. Bu topraklarda çok fazla savaşçı gördüm. Ee, bu topraklara gelen ve mezara giren çok fazla savaşçı gördüm. Benim ismim Tolgaray efendim sizin ismini sorabilir miyim? Baron ee, Leoni Pardes ailesinden geliyorum ailemiz Senato'da yeri vardı. İmparatorluk kurulduğundan bir de o görevleri şey yaptı. Ben Porosun ileriyim. Aa selam. Nerathus Follin nedir acaba? Ee, Pendarek savaşıdır. 1077'de yapılan. İmparator Nerathus, Kuzaylar ve asaraylarla birlikte e, Sturgeon'ların, Battaniyelerin ve Vlanyanların e, şey yaptığı bir koalisyona karşı savaştı. Ve kaybetti. Öldü orada. Müthiş bir felaketti. Ama yani adamlar da çok bir zafer kazandılar diyemeyiz. Tam ne diyebilirsiniz bana bu savaş hakkında? Ben bilmiyorum. lukon biliyor. lukon kim peki acaba? Daha önce görülmemiş. okey Bizim Lucom'u bulmamız lazım. Çok teşekkürler efendim. Ee, şu anki görevimiz bu. Ama bu görevi yaparken de ee... Biraz biraz oradan buradan topuk toplasak fena olmaz aynen bu şekilde. Ee, Bioproda benim yanımda herhangi bir şey var mı? Hiçbir şey yok benim yanımda hiçbir şey yok. Okay that's cool. Çalışalım bakalım. Ah gece oldu. Buraya uğrayalım. Biraz da buradan insan alalım ve şu an çok iyi. Şu an beş kişilik bir parti olduk. Hadi abi karşımıza şey çıkarın. Biz öyle şey değiliz yani. Aha Looters. Hocam beni lootlasanız ha. Lütfen beni lootlasanız ha. Selam. Aa, köprüde mi savaşacağız? Oh lütfen köprüde savaşalım ya. Merhaba yolcu. Ee, umarım cüzdanlara getirmişsindir. İşte gördüğün gibi biz de buranın serserileriyiz. Ve e, yani buraya bize paranı uzatmadan buradan geçemeyeceksin ne yazık ki. Biz dedik ki gel benimle savaş. İyi savaşalım. Savaşalım hocam. Bizim için de güzel olur. Yolumuzu açıktın ne iyi ettin. Eğlence oldu. Tamam biz savaşabiliriz teşekkürler. Hocam hücum. Haha, öldürün hepsini. <gülüyor> yani e, her ne kadar Tolgar böyle vahşi bir adam olsa da diyecektim. Adamın atası da vahşi. Heh öldü. Öldüler lan, hep öldü değil mi? Yay, kazandık. Canlısanız canlılar. Güzel. Böyle de güzel bir ekran vermişler bize. Ha. Çok hoşuma gitti. Şurada şey yazıyor. İşte bir kişi kaçtı. Yok bir kişi yaralandı. Yaralananla esir alacağız. Bir kişi de bizden terfiye hazır. Hadi bakalım. Belki biz mi ve terfiye hazırlanmış. Onların boyunda karakterler olan ilişkilerimiz biraz önemli çünkü e, e, insanları grubumuza alırken de, yani bu rekrütleri Fantlin alırken de karakterlerle etkileşimi geçiyoruz. E, o yüzden, yani oyunlarda genelde insan koymaları güzel oluyor. Aa buna ihtiyacımız var. Bu ne? Eastern Curve. Okey bu iyi. Leg Armor 24. Wow. Bunlar çok daha vermiyor. Yiyiz iyiyiz. Genel olarak iyiyiz. Bir tek keyif lazım. Bir şey lazım. Onun için Okey. Ben burada bir tane daha şey görmüştüm. Dotur görmüştüm. Ben onlarla da kapışmak istiyorum aslında. Aha! Yey, Sanırım bir lordla birlikte mi savaşacağız? Veya saf avcılarıyla birlikte mi savaşacağız? Öleceksin oğlum. Nasıl lan? Bizim yanımızda şey Yok mu? Ulan hani bu herifler geliyordu ve ona güvendim. Bunlar böyle rastgele izin mi veriyor haydutların dolaşmasına? İşte ne kadar kötü topraklar ne kadar kötü topraklar. Arkadaşlar soldarım. Şimdi değerli dostlarım. Ee, dediğim gibi bizim babamız, anamız şamandı. Ve biz de şamanız. Öyle veya böyle biz de şamanız ve bu ee, topraklarda... Bu şamanlık öğretileriyle birlikte, bu şamanlık öğretilerinin bize getirdiği şeylerle birlikte planımızı kuracağız. Ve... Biraz asız oldum yakalan keratalar. He he. Ulan çok Böyle küçük küçük Rhinomlar moraller falan iyidir. partimizde durumda şey yapan a yok ilginç o kadar büyük bir grup değilmiş demek ki bu buradan da clan şeyine açabiliriz 146'lıklar 146'lıkları bu ülkenin başına getireceğiz ülkenin değil bütün bu toprakların başına getireceğiz aslında Şimdi bir bakalım bakalım bu adam en son nerede görülmüş. Atrion Castle'ın yanında görülmüş. Atrion Castle neredeydi? Kuntrak yaptığımız zaman aynen şu sağ üst taraftan şey yapıyor gösteriyor. Ay, bak şu tarafa doğru diye. O zaman biz de o tarafa doğru gidelim böyle. Kuzey Doğu'ya doğru gidelim hafif. Sadece, e, o looters. Selam. Ha kaçıyor şerefsiz. Kaçma lan. Malikler de orada var. Umarım kesişmezler. Ama onları da daha sonra saldıralız. Öleceksin Kerata. Adamlar da acıdım lan bir tanesi resmen çuval giyiyordu üzerine. Ya çuvalın sağının sonu kesmiş üzerine giymiş yani. Adamlar boş boşuna dışarı çıkıp ben milleti yamalayacağım demiyor. Yani ya çuval giyeceğim ya milleti yamalayacağım diyorlar. Hocam durmayın saldırın. Şimdi şöyle bir planım var, 10 kişilik bir ee, infantry yapacağım, 20 kişi için düşünürsek, 5 kişi. Bak, kesinlikle isabet ettiremiyorum şu an, kendi adamı mı vurun, Hayır. Nice. Ee, 10 kişilik... Infant'imiz olacak, piyadelerimiz olacak, 5 kişilik okçularımız olacak, 5 kişilik de eee olacak. Süvarilerle milletin dikkatini dağıtırken infant'larla sağdan soldan yaklaşacağız. Tam o sırada ee, okçularımız adamları doğuracak. Yani savaşlar ise daha karmaşık, savaşları daha yanlayacaksınız zaten. Hocam sen de ilk önce bir infant infant yapıyorsun. Doğru düzgün bir piyade hattımızı kuralım ondan sonra düşünürüz. O grain. Al al. Bunlar da bir sal Ben seviye atlamadım değil mi? Yok seviye atlamadım. Okay. değil. Olay biraz emir bozuyormuş. Neredem harita dünyasına ayıoval baştan harita dünyasına geçtim. Hızlan saldıralım. İyi şey yapmak için, yapmak için harita dünyasından ee, atak. Bu dünyaya atıyorlar. O sırada da aynen geliyorum. ama lan numara mı bunda öyle oluyor. Şey Aa, öldürmeyin lan. Öldürmeyin şerefsizler. Onlar lan iki kişi öldü ya. Hayda. iki kaybımız var. Bir tane de var. Üzüldüm şimdi. Bayağı bir şeyimiz var bu arada. Aldık mı 4 kişi. Nasıl lan 5 dakika daha mı azız? Lan troops yap abi. Şunları alalım buradan. Benim param azaldı çünkü. Bir şey mi aldım? adam mı alıyorum? adam terfi ettiriyorum ama ama karda değilim şu an. Kâr yapamıyorum. Çok ilginç. Kâr yapabilmemiz lazım. bu üç kişi. Hemen. Okey az çok gücümüzü topladık. Oha on alt kişilik looterler. Köylülere yardım. Ehee Güzel Köylüler yanımızda dikkati başkaları çekecek Biz de şey yapacağız Beni takip edin diyeceğim şimdi Arkaya çekileceğim sonra köylüler Dayak yerken biz de önden saldıracağız Dur ben böyle dersen. Yok Çok geniş Köylüler beni takip etmiyor güzel yani Böyle yaparsan bunlar Bu tarafa gelmeyecek değil mi Tamam hocam gelin taraftan zaman, köylerde öldürüyor ha. Oha. Ne, nerede ses mi? Mağride bir şey oldu, nerede sesli anlamadım. Neyse amcayı kaybetmedim köyler kaybetti İki şey ölmüş köylerden. Ama iki seviye mi atladım. Ben seviye atladım. Bak ben iki öldürdüm. Bunu yazıyor. Okey tamam ben köylerim bu kadar güçlü olacağını düşünmemiştim. Benim seviyem falan artık bir şeyler dendi orada ama çok da nasıl anlayamadım. Tam ötesi sıkıntı değil. Hı. İlginç. Neyse hazır şehre gelmişken şehirle ilgili bir şeyler de göstereyim. Doğrudan burada trade yapabiliyorsunuz. Güzel oluyor. Her şeyi gösteriyor. Trade ile alakalı. Ben tabii. tabi bunları bam diye vereceğim. Ee, bunları anladığım kadarıyla aletleri yani demir aletleri şeyleri falan smeltleyebiliyoruz demircide. Smith'e gittiğiniz zaman şöyle seçenek veriyor size. Abi forge, yap, forge mi yapacaksın? Smelt mi yapacaksın? Refine mi yapacaksın? refine ne olduğunu bilmiyorum ama. ha, Aaa. Böyle. Okey bende bunların hiçbiri yok. Hiçbir kaynağım yok. Bunları nasıl alacağımı da bilmiyorum. Bunu çözeriz. Aynı zamanda dediğim gibi buradan bir şeyler falan alabiliyorsunuz. Ama alamadığınız kişiler de... Var mı acaba? Dur bakayım gösterebilirsem. Okey burada yok. Bazen bunlarla olan ilişkiniz kötü oluyor. A sen ne istiyorsun? Böyle görevi olan şeylerin yanında ünlem işareti falan gösteriyorlar. Hocam... Um, gang leader needs you to buy weapons for his men. Yani sen bir çete şeysin. Um, tamam. Seninle bir konuşalım zaten. Çok... olan influential'mış ha 130 okey tamam konuşalım bakalım nasıl bir şey varsa ona göre hallederiz özeriz en sonu çözeriz hocam bu Tolgarayı ve küçük küçük işlerle başlatacağız ve en sonunda epic epic savaşlara gidecek bu ilginç işler yapacak Artlar güzel ama. Loading ekranları biraz böyle sürüyor, devam ediyor yani ve bekliyoruz. Okey. Efendim ben Tolgaray. Bu kadar epik konuşuyorum ama tabii Tolgaray, Tolgar'a göre çok daha farklı birisi. Tolgar bir savaşçıydı. Şeydi böyle hani falan anladınız mı? Tolgaray birazcık daha tabii ki o da bir savaşçı ama yani Tolgar'ın e, içi dışı savaşçı. Her şeyi savaşçıydı. Tolgaray birazcık daha şey hani e, bir, bir, bir şaman bir şey böyle insanlarla biraz biliyor Onlara... Onlara yardım etmeyi biliyor, onları iyileştirebiliyor, şey yapıyor. Böyle bir spiritual yanı da var yani Tolga Reyn. Ben Taros, beni sağa sola sol. Ben buluşabileceğin birisi olmadığını anlarım. Senin ismini işareti. Hocam sen neden böyle ters girdin ya? Yani sorunun varmış. Çok yapmak istiyor musun? Aaa. Benim özel işletmem için bazı araçlara ihtiyacım var. İlgileniyor musun? Nasıl bir iş? Ya gördüğün gibi biz çok çiftçi veya zanaatkar değiliz. 7 ee, tane kılıcı ihtiyacım var. 7 tane kılıcı ihtiyacım var. Kalitesi önemli değil. Sadece al ve bana getir tamam mı? Başka herhangi bir yol var mı? Ney? senin güvenebileceğin kişilerden biri ne verirsen yoldaşlarından biri 2694 altın ve 12 adamla bu işi yapabiliriz ya bunu söylerim ama benim kompanyenim yok 12 adamım da yok o kadar param da yok tamam ben ben o şeyi getireceğim kasabaya geldiğinde benim adamlarım silahları alacak okey çok güzel. Quest'lere nereden bakıyorduk ya bu oyunda. Gidip kılıç toplamamız lazım. Harika. Çok güzel. Çünkü neden... Ne? Okey. Şimdi bakalım. Quest'lik nasıl değişti? Ya e, 25 günümüz var bunun için. E... Oha bana 26286... Altın verecek. Tek elle kullanan kılıç top verdiğim zaman var. Okey, şöyle yapalım o zaman. Dur bakayım. Benim 1301 altınım var. Buradan. Herhangi bir kılıç bana ne kadar gider? Böyle yapalım. Buradan en ucuz mallara falan bakalım sonra. Imperial Spear, dur. O çok şeydir, olan oha. Bir tane kılıç alamayacağım sanırım ben. Oo, oh ya bir tane kılıç. 1039, çüş. Tamam. Okey, anlaşıldı. Ee, bu arada Tavern Disk Link'e gidip ee, Prisoner'nızı burada satabiliyorsunuz. Testelerinizi satabiliyorsunuz ama köle tüccarı değil tabii ki bu. Şu an buralarda köle yok arkadaşlar. Bu, bu şeyde köleler yok. Ama köle ticareti bir şekilde var yani. Aynı sistem yine var. Bir bir kılıfı uydurmuşlar bir şekilde. Ne oluyor? Neden böyle oldu? Okey. o daha haydutları. Hocam, bana saldırırsanız ha, ben de para var bak. Lan kapışalım ha. Ha, hee. Üç kişiyi buldum ama biraz sonra gidip diğer kişileri falan da şey yapacağım. Ne istiyorsun? Ee, sizi istiyorum açıkçası yani. Çok kötü oldu bunu böyle söylemeliyim. Bizi asla canını alamayacaksın diyor. Sizi almayı planlamıyorum zaten. Sadece. Kendinize oyununuzun burnunuza alacağım. Onlar bana yeter. Sal saldır ya. Lan buradan var ya 2-3 tane kılıç alırsak harika ha. Daha haydutlarından öyle böyle şeyleri sökebiliriz. Bu kılıçları sökebiliriz. Umarım dandik silahlar değildir. O kılıç mınış bir şeyler vardır. Hem mümkün olduğu kadar ok kullanacağım ama e, yanımda şeyde olacak. Lan hiçbirinizde yok sanırım ya. Ya abi neden sen Öldürün şu şerefsizleri. Nice. Hillman. Dağ adamı. Dükürülü dağ adamı. Güzel. Kazandık. Lan süp be. Yavlanan yok. Şakardıklar. Hadi abi kılıç düşürün ya. Ulan tükürüyüm ya. Kılıçlar yok. Et var en Eti yeriz. Dur bakayım parti parti aç parti birisi şey olacak güzel ha Imperial Infantryman oldu çok güzel ama şimdi bizim diğer şeyleri yakalamamız için diğer banditlerle savaşabilmemiz için ha recruit troops abi tam bir kişi bir kişidir saldır saldır dokuz kişi abi çık buradan şunlara saldır lütfen yakalayalım onları hadi yakalayalım be hadi be hadi yakalarız be yakalarsın koçum Tolga Aray, yakalarsın sen onu yakaladı nice Böyle böyle kılıçlarımızı toplayacağız ve çete liderine vereceğiz. Kılıçlarınızı verin. Hakikaten kılıçlarınızı versinize serbest bırakacağım ama Derdense Kimse de şey demiyor. Abi dur falan demiyor. Okey. E, savaşalım o zaman ne yapalım yani. Hem adamlarımı eğitmiş olurum hem kendimi eğitmiş Get olurum. olurum. Al çok güzel lan herkes mavi renge giyinmiş bak. Bizim şey öyle olunca böyle oluyor değil mi yani. Bilmiyorum acaba diğer faction'dan şey daha mı farklı. Selam. Oha çekti biraz. Wo wo Onlar tehlikeli. Onlar tehlikeli. Onlar çok tehlikeli. Oha! Ulan iki tane şeyim öldü? Öldürmeyin lan onları şerefsizler. Aa aa aa, aa. o! Bu kaybediyoruz. Fena kaybediyoruz ama. Ha. Fena harcarlar bize. Neden bu kadar seviniyorsunuz? Kötü bir şey yaptık yani. Aa, canım artıyorsun her şu an. Dur bakayım. Yendik yiyorlar bak, bak nasıl seviniyorlar. Ya yok. Evet. Oha, beş kişi öldü, öldürmüş, ölmüş, ölmüş yani. Beş kişi kaybetmişiz. On kötü kaybettik ha. Şu an çok içime oturdu. En azından verifler herifler 6 kişiydi belki 6 kişiydiler bunlar bunlar. yok mu ya? 2 tane esirimiz var. Güzel bunları satarız. Hocam seni öyle yapalım. Artık yani Ne diyeyim mi? kaldı kaldı daha var. 40 ödecekmişiz ya. 40 ne? Hah! Bu, bu sayılır mı ya? Sayılır mı acaba? One Handed Sword. Yeah! One Handed Sword'umuz var. Bir tane var kaldı. 5 yok. Kaç tane şey aldık? Ne? 3 tane mi? Nasıl lan 3 tane? Dur bakayım nasıl işliyor bu sistem? Bu one handed sword. Bu one handed axe. Bu one handed pole arm. Bunu mu sayıyor acaba? Sana bunu vermem ki ben. Ha bunları sayıyor bu. Başla bakalım bakalım. Allah Allah Bir şey yapalım buraya gidebiliyor muyuz yoksa Gidebiliyoruz Hocam git sen bu şehre bir Burada alabileceğimiz şey varsa neden böyle yaptın ya Oğlum şehirde konuşacaktım ben sadece Baygutlar mı saldırdı acaba? Aa pusu mu kurdular acaba birisi Çok ilginç ilk kez böyle oluyor Şehir içinden neden bir oluyor arkadaşlar Gelir oluyor ve ben ne olduğunu anlamıyorum şu an umarım teknik bir şey değildir de hani sadece bak bir olay olmak üzere hazırla kendini falan öyle bir olay oluyor ki yani oyunun da kendisini hazırlaması lazım o yüzden loading ekranına girdi o yüzden benim daha da kendimi hazırlamam lazım falan şu an ona şey yapıyorum şu an şey demiyorum hani o yüzden abi kaldık böyle Bu loading screen'de kaldık aa bir şey oluyor ne ulan? ses ne? aa bu kadar aa okey Bunun şeyi ne? Peki, buna bunları Hiçbirini söyleyemiyoruz. Hiçbirini sö söyleyemiyoruz. Bunu yapıyor muyum? Unefactive Aaa charm. Okey. Bunları kullanabiliriz. Charm kullanalım. Ineffective. Shit. Okey. Yey. Okey güzel. İyi şekil işliyoruz bu standda. Oha. Elimizdeki silahlarla buraya içeri girmemize izin vermiyorlar. Ben sadece adam toplayacağım ilginç ha Tamam tamam. Bu şeydi zaten güzel. Leave. Peki silahları aldı mı? Evet evet. Geri verdiler. Oğlum çok ilginç ha. Böyle bir şey hiç anlamamıştım. Hiç olmamıştı yani. Ve elindeki silahlarla girdim yani bence. O partinin tecrübesi mi var? Bu ne? Hocam bu ne? In A bu şey yapabiliyor. Çok ilginç. Oo, sen hayret olarak devam et diyebiliyorum ben buna ya. Olaya bak. Old çıktı. Do five. Bunu yapabiliyor muyum cidden? Deneyelim. Aa diğerini yapamıyorum, bir tane yapabiliyorum sadece. Okay. Wow. Haridotu aramıza aldık. Ama çok iyi bir hamle olmayabilir. Ee, level atlamıştık sarım, buradan bir şeyler yapalım. Okey, iki puanımız var. Güzel. Ee, Bu puan mı versen? One Handed. One Handed aslında... İki tane buraya... Nasıl ya, veremiyor muyum? Hah. Güzel, iki tane böyle verdik ve Hayır, hayır, hayır, dur, dur. Geri al, geri al, geri al, geri al. Charme, abi. Az önce çarpmamız Sayesinde oradan kurtulacaktık. Please, please. One Handlet'tan önce Charm'a lazım. Oooo. Dur, recruit troops. Güzel, burada daha fazla şey var çünkü. Hop, dur, dur, dur, dur, dur. Harikleri yakala, yakala onları. Oğlum yakala onları bak. Onlar önemli ha. Yey, daha fazla silah. Gerçekten yeni tane silah topladığımız zaman şey yapabiliriz belki. Hocam silahlarınızı verin lütfen. Siz istemiyorum, silahlarınızı istiyorum abi. Gücü mücüm hiç, hiç hiç hiç şey yapma hiç durma. Hiç durmayın. Ben önden gidip bu şeref sizleri biraz şey yapacağım, ayıracağım falan, falan. tane Amitasın at. Oha bir tanesin atı var. Abi. Hocam. Sen bir o attan düşsene. Yay öldü. Sıralım, iyi gidiyoruz şu an. Yay, öl öldürdük lan. Oha, at atı vardı bir tanesinin. Highwaymanmış bir tanesi. Olaya bak. İki tane hillman diye kaldık. Ben de seviye atladım Sıralım. Bakalım siyahlarını alabilecek miyiz? Ve aldığımızda ne, ne kadar değişecek? Ulan bana yaptırdıkları göreve bak ya. Köylerden çocuk toplayıp genç delikanlılara bu işi yapıyorum yani. ilk kez hayatında savaş yüzü görmüş insanlarla bunu yapıyorum. Senin elinde ne gibi ne gibi serseriler var ve sen bunları yapamıyorsun. Hocam siz bir yapın. Herifi alın. Güzel güzel. Yavaş yavaş. Üstüne bir, bir birliğe dönüşelim. Oha. Riding 60 istiyor, benim 60 değil. Okey. Wow. Oğlum bunun şeyleri güzelmiş lan baya. Ya bunu elimde sürmem, bunu satmam. Bunları al. Ee al hepsini, hepsini al. Wow. Okey, baştan bir şeye bakalım biz ya. Sen kimsin bu arada? Pardon, parti. Pardon, Ulan ben seni güneyde görmedim mi daha önce çok ince. Ee, Okey, Biraz daha silah al almadık. A silah almadık. Hiç silah almadık. Silahlar aynen duruyor. Oha bu iyiymiş. Armor tier 2 ama 11. Bunu giy. Artık bunu giyiyorsun. Aa bu ne ya? <gülüyor> Santan elflerine benzedik ya. Bu kötü. Aa bu iyi. Bak yavaş yavaş gelişiyoruz ha. Bu kötü. Bu da kötü. Okey böyle iyiyiz ama keşke silah falan alsaydık Silahımız yok şu an. Şuralarda bir herif vardı sanırım. Ho oh, oh, oh. oh, hocam. Açmıyın öyle ya. Bir konuşalım şey yapalım yani. Onları şey yapmadan önce. Neyse, onları yıkıldıktan sonra şey yaparız. Çık, çık. Hocam selam. Silahlarınızı alabilir miyim acaba? Neden herkes silahlarını vermemekte bu kadar? Neden bu kadar inatçılar? Saldırın saldırın hiç beklemeyin. Ben önden gidip bir şeyler yapmaya çalışırım zaten. E, wow. Canım hafı ha. Böyle birazcık azalmış. He hee öldür bir tanesi. Yay. Bir tanesi daha öldü. Yapmıyorsun. Hayır. Ben öldürecektim lan. Ben öldürecektim ya. Neyse hadi bakalım. Haydi keratalar sıralarım. Al onları da al. Sen de bir şey yap bakayım. Paramız artıyor ha? Güzel. Ah güzel bir tane daha şey geldi. Ee, ama ne yazık ki şeyi anlayamayacağız. Wrap shoes mu? Sen wrap shoes musun? Yok sen eastern curve boots'un. Güzel. Ee, baggy trunks. En zeytin aldık ne kadar ee, farklı yiyeceklerle iş yaparsak o kadar şey oluyor dört tane aydut gitti gerizekalı gibi 30 tane köylüye mi saldırdı hocam sizden ben o üç kişi alırım yalnız şu an okey artık bir durup şey dememiz lazım sizin istediğiniz bir şey yok okey Ben kimsin vladger gerek yok ben buradan bir ayrılayım ya dur buy products yap. Bunları bir satayım. Şunlara gerek yok. Paranız var değil mi? Okey. Güzel. Var. Yeteri kadar var. Ulan hadi bakayım. Atadan kalma başlığı da sattık. Çünkü paraya ihtiyacımız var. Geriye ne ata kaldı ne bir şey. Geriye tek ben kaldım. O yüzden o şeyleri aşıları... Aha. Selam. Selam hocam. Silahınızı alabilir miyim? Sizde mi? Abi bir giyin, gözünü sevin bir giyinin ya. Yani. Sen o? Yağlı kaslarını göstererek bana şey mi yapmaya çalışıyorsun. Beni korkutmaya mı çalışıyorsun? Yine kusura bakma ama elimde çelik oklar var. Oo, hücum hücum çabuk hücum. Nehir açmamız lazım. Nehirde yakalanmayalım. Aa, ulan onların şeyi var. Atlısı var. Bunda hareketli Okçuluk Woow cirit atıyor atma vurdu Şerefsiz O Katliam Ben aradan Şunlara saldırıyorum Hayır Sen öyle şeyler Yapmıyorsun lan vuramıyorum adama Kaçıyor şerefsiz Kaçmayacaksın. Okey, kaçmıyor Saldırıyormuş. Maybet. Seni Kesinlikle vuramıyorum. Okey. Ben seni keseceğim oğlum senin kaçışın yok ya bu adamın atları nasıl oluyor ya şunu bir durdurursak aslında fena olmayacak herifin ilgisini üzerime çekersem bir şekilde hala yay wow harika harika bir şerefsiz seni. Elimi çok güçlü. Tamam, keyharetim. Okay, Kaybımız. Vaf. Of, beş kişi öldü be. Yine kişi kaybettik ya. Imperial recruit. Mesela azından şeyder ölmemiş. bir Hilman öldü, iki de infantrymen öldü. Ulan tüh. Bari her şu askınları de. Telefonu Oğlum terfi alsaydınız ya. öldürdüğünüz o kadar insanı. Bu ne lan? Oha 122 altın olmuşuz ha. İyi. Hocam siz bir terfi edin ya. Böyle olmaz yani. Hakikaten böyle olmaz. Mekşe. Ulan gene Gene bir şey almadık ya. Aldık da. Yine silah yok. En azından iki silah oldu. Şimdi e, bu bizim test etmek istediğimiz şey çok yapmıyor yani izin vermiyor. Biz aslında en azından gelip şurada bir şeyleri satarız. Paranız var. Güzel. E, ben bunları size satacağım hocam. Yiyecekler kalsın. Fazla yiyecek bize yarıyor. Askerlerimize moral veriyor. Liderliğimizi güçlendiriyor. Güzel sanırım başka bir şey yok satacağımız. Bunlar bizde kalsın. Sende de çok da bir şey yok aslında. O zaman şey yapma. Aa, bana şey. Aa, tek aslında güzel. Güzel. Eee O Ooo var. O Mountain Bandits'in hideout var. Oo, Ne yapabiliyorum burada? Oo, ulan saldırsak mı ya? Dur dur dur dur. dur. Partide şey yapacak olanlar var. Tamam kardeş bize mi katılmak istiyorsun? Tam zamanı katıl gel. Saldırıyoruz. Seviye atladın mı? Atlamadım hiçbir şeyim yok. Okay, that's cool. Saldır. Ulan Aa dur seviye atladım, dur seviye atladım, seviye atladım, seviye atlamışken bunu şey yapmak lazım, ee, şimdi bu ne kontrol mü lan bu ne bu, kontrol herhalde endurance, cunning, social, inter inter intellect um, yani şu noktada aslında one handed işimize yarayabilir ama aa Bunu şey yapmaya gerek yok aslında ama buraya iki tane şeyi vermeyi isterim çünkü. Aa bir tane varmış. Neyse. Ee, 35 şey yapmak isterim. Geliştirmek isterim. Ama. Biraz aslında hoşluğa vermek güzel olabilir. Nice. bekledik. Gallo 30 geliyor. Saldır Sanırım Saldırım saldırmadılar güzel. Okey, saldırıyoruz. Hadi bakalım başımızın nasıl bir şeyin içine soktuk ama. Vallah ağzımızı, burnumuzu kırmışlardı çünkü. Kalkanım da yok ha. Bir şey olan keşik kalkan alsaydım. Hayda atob olmuşken saldırayım dedim. People, hadi. Beni takip ediyorsunuz abi. Lan kaç kişi saldırıyoruz? Oha, herkese saldırıyoruz. Güzel. Nerede dar bunlar? Selam. Bu hiç kimse yok. Daram, teker teker kamplara saldıracağız. Burada da birisi yok. Ayda uzağa düşmeyelim. Bütün sağdan soldan şey yapmasınlar ya, doğmasınlar. Vorban da oluyordu, biraz sinir bozucuydu aslında açıkçası. Mücü mücü mücü mücü mücü. Tam tam beni takip edin beni takip edin şu an. Saldır. Tamam, siz onu hallederken biz de ileri gideriz. Abicim çok dağılmasak aslında fena olmaz. Etrafında toplalım. Dayı üstünlüğümüz iyi şu an. Vücum vücum vücum vücum vücum vücum vücum Tamam, ha, nasılsınız Beni takip ederek devam. Okey güzel daha şey yapmışlar, kademe kademe gidiyoruz. Saldırın! <gülüyor> bon. Takip edin baştan, Ona kendileri de halleder ha. Sağ tarafta kimisi yok umarım. Nehri'nin karşısında çıkın çok buraya geçmek istemiyorum şu an. Hocam saldırın. A ah, sol taraftan gelenler de var. Shit. Çekildim, lan. Ok kullanıyorum ben. Selam hocam. Ben senin gibi şerefsizlerle birebir şey yapmam. Oha şerefsize bak. Her türlü saldırıyor. Öldürmeyin lan. Oh, Öldüm arkadaşlar. You are down. Defeat. Ne olacak şimdi? Ben hiçbir fikrimiz yok. Ö öğrenmiş olduk. Adam geldi. <gülüyor> Adam geldi. Ağzımı burnumu kırdı. Okey. Güzel. Ağzımızın payını aldık iyice. Böyle bir şey varmış. Bunları da öğrenmiş olduk. Öldük. <gülüyor> Kalıcı mı öldük lan acaba? Aaa ulan alındım. Ay tüküreyim ya. Of. Oğlum o kadar şey yaptık lan. Ulan biriniz de geçerken kurtarsana ya beni. Şuna bak. Kaçıyorlar hep. Tamam abi. Kabul ediyoruz. Hadi kaçalım. Ay ay ay. Envantaj. Oho. Olaya bak. Baştan toplayacağız artık. Boyumun ölçüsünü de almış oldum arkadaşlar. Çok net bir şekilde almış oldum yani. Tamam teşekkürler. Eyvallah. Görevim ne alemde? Collected items. Yeride 4. Yok lan 74 4 falan yok. 20 günüm var diyor. Lan gerçekten yeride 4. 4 değil. Yok lan hiçbir şeyim yok şu an. Bak hiçbir şeyim yok. Tamam mi kıracağım. Yeride 4 ya. Ne olacak? O kadar olmasını istiyorsan öyle olsun. Bu olaya bak ya. Recruit troops. Tamam abi. Canım iyi değil. Şu an iyi değil. Onlarla kapışamam şu an. Hayır dur. Hayır. Dur. Sakin. Avicilere saldırırlarsa aslında Ne yapıyorlar? Ne yaptıklarını anlayamıyorum. Yazmıyor. Eskiden yazıyordu. Oho. Aa dur kaçıyorlar sanırım. Oğlum, beni mi kovaluyorsunuz lan? Oğlum şeyleri kovalayın lan. Köyleri kovalayın. En azından param var ya. Ben yeniden başlayacağız. Gördün bir şey. <gülüyor> dur bakayım. Bir haberine gidelim. Belki orada paralı askerler vardır. Şimdi recruitleri teker teker şey yapmak lazım. O an tüh. Az... Ulan... Adam gelip resmen ağzıma tükürdü geri gitti. Imperial Armed Trader ne? Oğlum gözün yanayım. Gel abi gel gözünü seveyim gel ya. Sen muazzam bir insansın. 7 kişi aldık şu an arkadaşlar. 7 tane sayarım. Para asker aldık. Ben biraz hafif şey bir şeysin değil mi? Böyle hani şey Yok. RG fırlıyor muyuz ya? Ne ne satacağız ki? Bunu satalım iyi. Oğlum ben oradan var mı alacağım. Ben oradan intikamlı çok sağlam olurum ha. Kaç kişiyiz lan biz şu an? 11 kişiyiz. Aa Tolgar is back boys. Ee, şu an ne durumdayız parti olarak? Imperial Armed Trader. Aa okçular bunlar. İyi ee, iyi deneyelim. Dur şuraya bir gideyim. Recruit. Harika. Ön saflarımızı ön safı hallettik yani şu an ön hatlara doldurduk. Burada bir looter vardı. Gelin lan. Dünyadaki bütün haydutları temizleme, adamın şey adamın Serdar değil. Tolgaray değil bu karakterin adı. Gelin görün ki bu karakterin adı Tolgaray ve dünyadaki bütün haydutlardan temizleyecek. Ağacım biraz hızlı gitsene. Yakala şunu gözünü seveyim yakala. Hah oh. Oh. Öldür. Öldür. Geber pislik herif. Saldırın saldırın hiç acınmayın. Bunlardan bütün şeylerimizi toplayacağız biz bunlardan. Ulan amanın patronu varmış ya patronu olduğunu bak. Ben. <gülüyor> ben. Ulan ne güzel gidiyoruz diye falan diyordum. Hücum hücum hiç, hiç, hiç, hiç beklemeyin. Bu şerefsizleri dünya üzerinden sileceğiz. Gelin ulan tabi sizle otursunuz siz. Oh oh oklar nasıl da sizin ya yağıyor. Ya. Şurafsizler sizi yağıyor. Ya. Veeh diğeri öldü adamı ya. Lan! Bizimkiler yine öldü ha. Ne kadar kötü büyümüşsünüz lan siz. Neyse iki, ikisi yaralanmış ölmemiş. Looter al al. Biz bunları şey yapacağız. Lan sizi almayacağım lan. Oraya buraya almayacağım ben sizi. Satıcam. Köle olacaksınız oraya buraya. One hundred X bu olur mu acaba? Sayılıyor mu One hundred X? Sayılmıyor. 18 günüm var. Toplarım ben 18 günde var ya. Her şeyi toplarım, herkesi toplarım. Of, oh, bir de buradan recruit alırım. Recruit troops abi, ver ver ver ver ver hocam ver. Ver. Dünya beni beklesin şimdi. Trade. Ee, bu arada şeylerin puan yok değil mi? Üzerine aldıkları bir şey yok. Sat sat sat. Hepsini sat. Ağızlarınızı burnunuzu kıracağım şimdi. Yola çık, yola çık, yola çık. Nerede bu mountain şeyler, looterlar bunlar bunlar? Aha! Mountain Bandits. Yaktım. Yaktım çıranızı. Kaçamazsınız ulan. Kaçabiliyorlar. Kaçtılar. Aa sen geldin acaba sen yeni mi geldin acaba sen yine mi geldin Seni bu sefer yakalayacağım Seni bu sefer yakalayacağım oğlum Bu sefer kötü yerlerde sıkıştıracağım seni Sıkıştırabilecek miyim sarırım sıkıştıramayacağım Aha evet sıkıştırıyor muyum Sarırım sıkıştırıyorum Gel lan buraya şerefsiz kaçma olan Kaçma olan. Ohoho oh, wow oh, wow oh, oh. Aslında Gelin abi Okey I'm cool with this Oooo bişini orada onun için orada halledersem güzel olacak ha. Ölmenizi istiyorum oğlum. Umarım teslim olmazsınız. Umarım, umarım kimse teslim olmaz. Hepinizi öldüreceğim ulan. da genelde tek bir temelini takip ediyor ha. Adamların içinde coğrafyada böyle sağ taraftan gelen atlılar birlikler falan yani. Ekran falan bakıyorlar. Oha. Haş. Atmayın ulan. Çırp sizler. Öldürün içeri sizi. Lan yine o öldürdü ya meriçe. Ya abi. Neden o lan? Daha çıkan köylü abi bunlar. Oha. Köylü aldım. Köylüye laf attıktan sonra köylü geldi. Level 4 mu olmuşum? mu? seviye atladım. Hatch it. Yine hatch ya. Abi balta falan kullanıyorlar. Adamlar kılıç da kullanmıyor. Olaya bak. Envant Envanteri geç. Dur. Karakter. Yok bir şey yok. Hala aynıyım. Okey. Bu. Cool. Um, Parti yapan yok mu? Var. Yay. Bu rekrütleri ne kadar kısa sürede şunları çevirirsek o kadar iyi. Ölüyor çünkü şerefsizler. Peki envanterin arasında Thorn Rogue. Yok body armor olarak geçiyor. Gel lan. Hocam. Ya abi ben seni nasıl çevireceğim ya? Heh. Bak şu şere sizi yakala abi. Hah, hah. Hepinizi kılıçtan geçeceğim. Umarım teslim olmazsın. Olmayayım. bak çuval giymiş her kafasına da önüne de çuval giymiş ya. Var mı böyle bir şey abi? Lan ben bunları yenildim ya. Hoş benim savaştığım adam çuval giymemişti bayağı. Adam akıllı zırh giymiş ama. Yani ne bileyim ben dağalının öyle bir zırh giyeceğini. Ya siz sizin gibi serserileri dünyadan silmek. Oh oh oh sıkın sıkın oğlum. On... Oh, the hell with you, The hell with you, man. Size hele göndereceğim gör. Ben oranın nasıl bir yer olduğunu bilmeden böyle konuşma ben biliyorum. Beni oraya gönderdi bir abimiz, sağ olsun. Benim arkadaşları da gönderdi. Man, ne güzel ya, ulan siz okuçular ne harika okçularsınız ya güzel bunu da kazandık hiç vermedik tekrar iki kişide şey yapacak seviye atlayacak güzel güzel güzel böyle seviye atlayacak adamı bıraktık ya ya adamı bıraktık sen doğaya dön falan dedik olaya bak Za ne kadar adam alıyorum? Oha, Victor Recruit. Tamam. 80 dedim. Hiç sıkıntı değil. Çok worth. Bunlar atlılara, askerlere dönüşmeye başlayınca o zaman şey yapacağız olayları. O zaman göreceğiz. Gösterir lan kendinizi? Hah Luthor. Şerefsizler sizi. Gel bakayım buraya sen. Gel bakayım buraya sen. O boss dışarı çıkmaz, değil mı? Ay içeri gide. <gülüyor> Hayt. Kızım oraya yakını mı alacağım? Burası öyle kalmayacak. Çok yanlış hareket yaptınız. Çok yanlış hareket yaptınız. Ulan gel lan buraya. Kaçıyor adam Gel lan buraya. Psş. Hocam. Nasıl senin iş yapacağım bir ya. Party starving mi? Oho. O kadar yakalayamadık ki. Tamam o zaman dur. Yeni şey. Hocam selam. Sizleri salıyorum. Dur bakmayın ama. Dur, seni salıyorum ya. Sizi salıyorum abi. 3 infantryman bir de var. Hmm. Sizden 3 tane bırakacağım. Hocam görüşürüz. Size hayatta başarılar. Yakala olan onları. Lan. Oğlum yakala lan onu. Yakalarsın ya. Hadi çıkırayım. Oho asker kaybettik. Lan olaya bak. Umarım adamlarla karşılaşıyoruz. Umarım karakterlerden biri ''Hocam biz açız, biz doyur'' veya ''Biz gidiyoruz'' falan demiyordur. Ya bunlardan yemek memek falan çıkıyordu ya. Ben mi çok hızlı geliştim, şey oldum acaba? Ooo orada bir şey var. Ne oldu lan? Oha! Libya! Siz halleder...Aa halledemezler! Abi ne bileyim 100 kişi arkamda durunca bunlar halleder diye düşündüm. Bu arada ben kesinlikle bir şey yapamıyorum. Ben seni şey yapmayacağım. kalın ben seni satacağım. Ben bunu buna da yemek gidiyorum mu acaba? Diyordur. Ben bir şey yapıyorum mu? Ben şu an ne askerlerimi besleyebiliyorum ne de onların maaşlarını ödeyecek kadar gücüm var. O yüzden buybox diyeceğim ve şu Oho, şu an hiçbir şeyim yok var ya of. Bunları biz şey yapalım abi. Salalım. Hocam siz de alalım. Tamam üşü sıkıntı değil. Artık aç kalmazsınız. Tam burada bekleyeceğim bu arada. Ha, on bir kişilik otur. İşte istediğim kalabalık ekip bu. Gel bakayım sen şimdi buraya. Benim partim moral kaybeder ha. Ulan çok fena fail oluyoruz ha. Polgaray kesinlik gibi efsane olamayacak. Saldır. Neyse arkadaşlar sıkıntı değil. Her kahraman önünde engellerle başlar zaten yola. Her kahraman darbe ala ala ilerler. O yüzden Tolgara'yı da e, bu şekilde ilerleyip bir noktadan sonra artık kendi darbesini vuracak düşmanın yüzüne. Saldırın gücüm. Kill them all. Aynen, sıkın sıkın. Sıkın sizlere. Ben de sıkıyordum bu askere. bir iş adamın ne yöndeyse. Tamam. Ona, ona doğru sıkıyorum. <gülüyor> Abi, sabit çektirebilir miyiz acaba? Hey. Abi yüzde op yedik gözümü seveyim ya. Öl bir zahmet ya. Adam yüzüne çakılı okla geliyor ya. Adamın almanın içeriye ok girmiş ve bana doğru koşuyor hala ya. Bu <gülüyor> manzara var mı abi? <gülüyor> Kazandık en azından. O iki tane vundurumuz verdim bak. Evet. Neyse bir vunduk bir esir demektir. Küfür diyor hala o yendi koşul sizleri diye. Lan öldürdük işte boşver adamlar ölü zaten. Bir şey çekmesinler. Al looter al. Yaparız. Okey. Terfi isteyen yok. Oh oh şey. ha. işte bu ya. Yani looterlarla birlikte bunlar geliyor abi. Şimdi. Başka otur Sizin etrafınızda looter çok dönüyor. Ben burayı kamp olarak kullanırım. On looter. Uu. Yavaş yavaş ilerliyorlar bak. Çok da ilerleyemiyorlar aslında. Ben de geliyorum. Aceron'un partisi sanki çok yardıma ihtiyaçları varmış gibi gelin yardım edelim ondan sonra şey deriz hocam bak nasıl yardım ettim sana falan 4 kişiye karşı savaşıyorlar zaten yani gelene kadar ölecekler oklarda hücum, hücum hücum hiç bekleme hücum hiç bekleme hadi bakalım bir kişi öldürürsek iyidir That's something, hiç kimseyi öldürememiz. Öylece geldik ama. Hepsi adamlar ölüyordu olaya bak. Bize yardım etmiştik görüyoruz. <gülüyor> Arkadan böyle alkışladık neyi yaptım diye. Oha. Empire Peasant alabilirim ama almayacağım çünkü. <gülüyor> çünkü, <gülüyor> çünkü. Alamam. Çünkü. Lan bu geldi bize de. Bize düşen de bu. Ya. Lan on kişilik Lothar ekibini o aldı ya. Ben istiyordum. 6 kişilik tutur ekibi var. Hocam selam. Sana saldıracağım ben izninden. Lan ayrılmayın. Çok zaman kaybediyorum. Oho bunlar oraya buraya iniyor. 6 kişilik ekibi yakalayamıyorum abi. Çok ağır bizim grup. Hocam selam. Senin kaç tane şeyini aldık ya hiç alamadık ki. Olaya bak. Ne Klanımı yeniden kurabiliyorum. 16. Ben 16 kişiyim. Ben 16 kişiyim ben. 13 kişi deyemiyorum. Yani en azından renom falan. Artı bir şey olsun falan. Recruit, troop, stun, oh oh oh. 5 kişi falan olabiliyorum. Peki. Bunları bir satalım. Iııı. <gülüyor> <gülüyor> Al bana balyo bana en ucuz şeyleriniz lazım ya ne o En ucuz şeyiniz bu mu lan Sizden almam bana sadece para verin yeter Giderim köylerden falan toplarım yemeğini ne yapayım Masangara'ya git Masangara'ya Buy products aynen abi verin bana bunları grain O Çok iyi. 100 veriyorum ve 20. Çok fazla grain alıyorum yani kısaca. Okey. Yani Hidup sığınaklarını okuyor. Hocam burada sığınak var be. Sığınak var da sen bir şey veremiyor musun? Şöyle bir Sıkıştırmıyor acaba bunları? Sıkıştırmıyoruz. Ulan az ah, sıkıştırdım. Ehe. Öl şerefsiz. Açlık. Sefalet. Oy. Her şey realistik olunca böyle oluyor demek. Gerçekçilik bu. Hayat bu arkadaşlar. Hayat açlık, sefalet ve... <gülüyor> Sayamadığınız daha bir sürü acı daha. Saldırın saldırın. Saldırın. Şimdi şerefsizlerin ne atlı şeyi varsa lan ne olduysa ben hiç atlı görmemiştim, bir şey görmemiştim. Herhalde bir genç. Çok güzel. Lan vurma be, Ulan ata vurma ya hiç şerefsiz. Ata vurulmaz lan. At, at kutsaldır. at, at canlıdır. At da hayvandır. Hayvan sevginiz olsun biraz. Biraz insan ol, insan olsam hayli olmazsın. Kazandık. Ölümüz kaybımız yok. hepimiz var. O tarafı da ben birşey yok. Infantile ve 41 tane Hayır benim skillerim artıyor. Çok uzunç. Ne? 41 mi? Aa benim atıcılığım 41 mi? Hocam aynen. Seni bir infantry yapalım. Bir kaliteli olalım önce. Bir kal kalite lazım. Kalite herkese lazım. Okey. Ben seviye mi atladım yoksa sadece şey miyim? O oh, hayır. Çok güzel. 41. Atçılığım 41. Atçılık. Atçılık. At sürme. Hangi kelimeyi kullanacağım? unutmam. Bir, bir kişi bu rastgele şey yapmış dağlara çıkmış hocam bana mı şey yapıyorsun? bana evet sen bana geldin peki sende at falan var mı? sen baya evet dağlardaki kurtlarsın çünkü yani şuna baksana parkten yabani yabani giyinmişsiniz yapacağım bir şey yok benim bu durumda saldırın abi jüm jüm var o atlıya lazım. Hayır. Vurbalan ona. Oh. Goldenman, e. oh, en azından lan, şey kaybımız yok. En azından kılıcı kaybımız yok. Birisi yaralanmış olmuyor. Ah. Uh. Abi yok katılmayacaksınız özür dilerim. Haydi sağlıyorum. meselesi. Oh, oh nasıl bir oldum ya nasıl bir tatmin oldum oha iyice, iyice karanlık oldu ah şimdi <gülüyor> biraz fazla karanlık olmuştu açıkçası Seni veriyoruz abi sen tek elde şeysin sen yaramıyorsun şimdi senden 154 alacağım peki onun yerine bana batır falan verebilir misin biraz? 97 alayım üzerine bana batır ver. Güzel. Yeme farklılığı, gıda farklılığı güzel oluyor buralarda. Lan, look on, Dur look on. Hocam. Dur sana. Beş gözünü seveyim dur. Heh. Selam. Hocam ben Tolgaray. Siz kimsiniz acaba? Right Imperial Cavalry güzel. Lütfen bana pendererek savaşı anlatsanıza. Neretres de bir subaydım. Küçük bir subaydım. Yani çok fazla şey bilmiyorlar insanlar. Neretres ee, topraklarımıza yapılan battaniye saldırılarının öcünü almak zorundaydı. O yüzden dışarı çıktı. Bütün toplayabildiği güçlerle. Ulandiyanlar bize ihanet etti. Ama böyle şerefsiz barbarlardan, vahşilerden beklediğin tabii bu olur. Yani şans düşmanın yanındaydı. Bizim için önemli olan onurumuzun yüzünden yapmamız gerekenlerdi. Belki nereleriz biraz hızlı davranmış olabilir piyademizi. Ee, hemen battaniye kalesini yollayarak. Ama oraya çabucak alsaydı... Ee... Ha, düşman oraya yardım kuvvetleri yollamadan oraya alacağını düşündü. Belki diğer türlü yapsaydı yine bir şeyler olacaktı, ve insanlar yine bir şey diyecekti. Surgeon Pierre tarafından geri itilene kadar ben Nersa birlikte kaldım. Sonra savaştık orada burada. Artık onları daha fazla tutamıyorduk. Ben de neredeyse ve bizim sandığımıza ne olduğunu göremedim. Arenikos bizi oradan aldı. Bizi eve götürdü. Arenikos'a ondan önce saygı duymuyordum. Ama imparator olabilecek kadar değerli birisi olduğunu gördüm Arenikos'un. Teşekkürler efendim. Okey. Lukon'la konuştuk şimdi biz. Which means Okey. Arenikos'tan bahsetti bize. Ama bir şey söylemedi aslında. RNNCOS Şimdi buradan e, burada anti diye bir şey var. anti şeylere bakabiliyoruz. E, RNNCOS'a bakabiliyoruz. Burada bir RNNCOS var. Yok mu RNNCOS? Aaa çok ilginç. RNNCOS yok burada. Kara kergit of kergitler, vadiler orada, onlar bunlar hala buralarda duruyor. Oh. Aslında acaba eski aileleri falan görebilecek miyiz ya? Onu, onu merak ederim ben şu an. Bak bak, evet kara iki tane ufka kara kergit var. Tam, bu konu şekilde yakaldık ama bizim hala gelere ihtiyacımız var. Looters. Looters'ı yakalayabilir miyim acaba? Yazık kuşlar ama. Yakalayacağım. Yakaladım. Hep akışı da yakalarım. Oo, hocam bıyığını sevdim. Ama öleceksin yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok öleceksin. Biz canlı yakalayamazsın diyor. Canlı yakalamaya çalışmıyoruz zaten ama bir iki. Böyle canlı kalsa fena olmaz. Satarız en kötü satarız. Haydi bakalım hücum. Hücum hücum hücum burada durmak yok. Hay lan. Charge! saldırıyoruz abi. ulan bunları burada ben geri tutsam bizimkiler onları halleder hayır bunu ben öldüreceğim oha hayır ben öldüreceğim Falan tüh be yok benim kılsımdan başka Orada bir lore yedirilmeye çalışmış gibi falan duruyor ya, böyle o görevi oyun için koymuşlar falan gibi ama Gidemedim Güzel, prisoner'ları alıyoruz Prisoner'ları alıyoruz, abi siz neden seviye atlamıyorsunuz ya, seviye atlayın abi Oğlum seviye atlayın lan imperial equite ol lütfen And imperial trade implementer mi oha yani daha da bir şeyler olacak sen bir şey olamıyorsun imperial tra arms trader. sen de ol ya imp imperial trade implementer falan filan ol yani bir şeyler olmuyor abi güçlenmemiz lazım abi siz nasıl neden anlamıyorsunuz bu olayı güçlü alrat ya güçlü serdar demek ki güçlü o oh, bir kişilik mountain banditsa. Abi gel neden kaçıyorsun ya? Az önce geliyordun buraya. Kardeşim benim gel buraya ya ne olacak? Takılırız oğlum. Takılırız lan. Aa bak bir kişi. O mobosu düşüreceğiz. O söz veriyorum o boss'u düşüreceğiz. Abi bu abi bu başkası yok yani. tamamen ben şununla kapışacağız. Nothing you <gülüyor> Sen devam et kuşum, sen bir şey varmış <gülüyor> ha. Seni yasın kularım yanlış. You will never take us alive. Çoğu bir kullanım. sen tek kişisin zaten. Sen bir parti de değilsin abi, sen birisinsin, sen bir karaktersin anla mı sıkıntı orada yani? Biz buradan sıkın abi. Bakalım, hele buradan böyle bir durarak sıkacağım. Çok oldu yani. oldu. Bu adam bunları esir mi tutuyordu? Sen ciddi misin? Imperial, Trent, Infantryman. Gel abi gel gel gözünü seveyim gel ya. Alım siz gidin. Sen şey yapmak istemiyorum artık. Hadi görüşürüz. Size hayatta başarılar abi. O grain iyidir. Adam demek ki sağlam bir savaştan çıkıp şey yapmış yani arkadaşlar ölmüş ama o, o iyi alacaklar diye falan ölmüşler. İyi şu an artık şu an güçlüyüz ha. O Five Looter. Onlar kaçıyor. Hoşer bir diatme gidelim bakalım belki bir görev mürbe bir şey vardır. Algaray oha iki tane görevleri var harika o zaman dur 5 dakika. İzin ver bana. Tam burada şey yapan bir şey yok. 9 tane şeyimiz var. Ha skill point vereceğiz bir yere artık nereye vereceksek. Um, boğa verelim abi çünkü sanırım kaçta sınır vardı? Burada? Kaça kadar geliştirebiliyorduk? Oha 5 dakika. 125'e kadar geliştirebiliyor muyum ben şimdi? 3. Be? Ya öyleyse tamam okey çok şey ya. Ben neyi geliştirelim ki daha fazla o kadar. Yani neyi geliştirebiliyoruz şu an? One de bir tane verebilirim. Bir tane verelim hatta. Geliştirelim bunu. Learning Rate de artıyor. Ha. Tamam, bir Gir şehre. Bir trade yap bakalım. Bak bu şehre de sokuyorlar bizi. Hani elimizde yine bir şey yok ama. Lan ben bunu kullanmak istiyorum ya. Ama kullanamıyorum çünkü Riding'in 60 olması lazım. 60 değil. Uuuu uh. Neyse oki 51'i alayım ben Avernada gideyim bir şunları da satayım teşekkürler Şimdi o oh, bu var Melissa the shield Maiden. Konuşalım seninle kimsin sen? Ne istiyorsun? Wanderer mi? Şimdi sana para vermem gerekiyorsa özür dilerim param yok vermeyeceğim Çünkü hakikaten yok yani param kötü zamanlardan geçiyorum Selam madam. Benim boyum fazla mı acaba? Sana hikayemi anlatacağım ama önce bir dur. Ha, onaylarsın onaylamazsın, sana şey yapmış. İyi bir aileden geldim. Toprakları vardı. Çocukluğumdan beri Shield Mayden olmak isterim. Savaşmaya çalıştım, antrenman yaptım. Oradaki oğlanlarla, eski savaşçılarla. Ama bu tuhaf bir şey. Bazı aileler kızlarının böyle bir savaşçı olmasından gurur duyarken diğerleri bir utanış duyuyor. Benim babam da öyleydi. Evlenmek istemiyordum. Öyle bir arzım yoktu. Ama benim ailem bana her şekilde bir damat buldu. Ben itiraz ettim. Ay ben onay verdim ama kocam ve ben en başından beri zaten birbirimizi sevmiyorduk. Pazar yerinde bana hakaret etti. Ben de onun... Adamlarına küfür ettim, bana vurdu. Oha ben bıçağımı çektim, o da kendisi çektim, ben kazandım. Wow. Yaşlılar bir karara vardılar. Görüşe bakılırsa... Ha belli bir karar vardı. Dediler ki bu gayet normal bir düello idi ve ben de şeydim. Ee, yani masumdum. Diğer taraftan mirastan merildim. Sanırım okeydi ama wow. Onun ailesi önünde at sürmeyi ve onun mücevherlerini giymeye güzel olurdu. Yani böyle evet daha iyi davranılabilirdi diyorum genel olarak. Neyse söylemek gerekirse artık babamın evinde yaşamıyorum. Kendi evime gittim. Savaşçı olarak yaşıyorum bu topraklarda ama yani yakında öğrendim ki ee, küçük çocukken sevdiğim masallar. Onur için savaşan shield maidenlar. Ailesi ve toprağı olmayan kadınlar için geçerli değil. Sırası ee, şey diyor. Yani, onurun için savaşamazsın eğer paranın yemeğin geldiği bir şey yoksa. Ben gibi birisini kullanabilirim. 202 özür dilerim, hayır. Teşekkürler. 202 ne abi? 882 param var zaten. Belki hala param olursa seninle baştan şey yaparız. Bir konuşuruz. Yok yok, teşekkürler. Melisa, daha sonra görüşürüz. Sen? okay. Influential, powerful, Oo. Hocam. Army of Poachers, sen çok hoş birisi değilmişsin ya seninle konuşalım sen ne istiyorsun overpriced tamam hocam ne istiyorsun benden yine abi benden bir, bir, bir spesifik bir şey istiyorsanız lütfen söyleyin de hani şey yapalım falan yani sıkıntı ya bak bunlar da hep sağ taraftan geliyor benden abi bana kılıç getir abi bana yemek getir falan ya gözünü seveyim abi iş ver hani... Benden bir şey istiyorsan da para ver öyle gidip alayım ne bileyim ya görevin sonunda bana altı bin dinar vereceksen Yani başında ver veya en azından ne bileyim bir şekilde düşelim bir şey olsun saçma yani genel olarak bütün bu olaylar saçma biraz Efendim selam. Ben Tolga Ray. Sizin isminiz nedir e. Ben bir zanaatkarım. Çalışan bir adam. Fiyatmada birçok başka yine dürüst çalışan adamlar var. Elleri de çalışanlar. Yani, teşekkürler. Yani çalışıyorlar. Emek diyor kısacası. Ben de onlar adına konuşuyorum. Senin ismini şey yapacağım. Sorunuz varmış sanırım. Buradaki kanunu biliyor musun bilmiyorum ama. Ee, benim gibi zanaatkarlar yere tüccarlardan. Materyallerini almak zorunda, malham maddiyi almak zorunda. Ee, Tabu bu anlaşmanın dileğiyle de bize güzel fiyatlar sunuyorlar, sunmaları lazım ama bunu yapmıyorlar. Yüksek oldukları düşündükleri bir fiyattan sunuyorlar. Bizi mahvetler, mahvetseler de umurlarında değil, her zaman ellerindeki şeyleri başkalarına satacaklar. Peki ben ne yapabilirim? Yani etrafta dolaşıyorsun, değil mi? İhtiyacımız olan koyunları toplamına gerek yok. Bize üç tane koyun getirirsen, yani oradan bize getirirsen sana 652 veririm. Yani başka bir şey var mı? Tam bunları kendin getiremezsen belki e, güvendin lardan birisi getirecek. Falan falan güvendiğim birisi yok şu an. Ekiminde <gülüyor> ne yazık ki. İşte yanımızda kompanyonlarımız olsaydı böyle güzel güzel şeyler olabilirdi. Peki bu oyunda şimdi 5 dakika benim şu an şeyim var değil mi? Ben bunun için 30 günüm var. 3 tane coin almam lazım. Hadi bakalım. Okay. ben yani 3 tane coin alacaksan ne oluyor lan? Gidelim bu köyleri birazcık daha şey yapmaları lazım. Çok belli olmuyor. Köylerden dinleyelim bakalım. click byproduct. Koyununuz var mı? Koyununuz yok. O zaman teşekkürler. Teşekkürler. Olsun artık kapatabiliriz. Masangiraya gideyim. Bir şeyleri var ya bunların. Koydunuz yok. İneğiniz var. Hmm. Tamam bir yerde koyun vardır be. Ha, birinizin koyunu vardır ha. Koyun. Sanırım Köylerin İkiştirdikleri ürünler yanlarında yazıyor. Bu ne? Orada da bir sığınak var sığınak. Yukarıda yok koyun olacağını sanmam ama burada da atları var. Bunlarda at iş yapabilir. Lan oğlum dur lan. Oğlum dur devam etmesin lan şey. Neden böyle oluyor? Ham tamam, gel şuraya git. Orada da at var ama belki koyun vardır. Hop. Burada kim varmış? Kimler varmış buralarda? Aha, oha oha mücüm, mücüm, mücüm. bunlarda neler neler vardır sanırım 30-40 tane bu tura karşı savaşıyoruz şu an önceden çoğunu düşürmem düşünmem lazım yok yani 30 şu an bu karşı savaşıyoruz çuvallılar diyeceğim ben size bundan sonra çuvallara karşı bir yapalım da sağdaki abimizin bu yine iyiymiş Daldır abi gözünüzü seveyim. Yani. Çuvallar Ha O dalların lideri o abimiz çuval giymiyordu. O abimiz baya koca koca tenekeler ağaçlar falan giyiyordu üzerine. Hocam siz burada kalın. Siz burada kalın. Ee, burada kalın şey yapacaksınız. Hatta dur. Ee, infantry nerede? Infantry, forward. Forward abi, infantry forward. Aynen, ha. <gülüyor> güzel, ben adamların böyle dikkatini çekebilirse güzel olur. Harika, harika. Adamım, Harika işte işte İşte güzel bir kullanım bu Atlarım olsaydı Böyle bir kullanım yapacaktım Infantry hücum hücum hücum Affetmek yok Bana onları sıkma Acımayın, öldürün. Darım herkes merkez öldü. Güzel. Ooo güzel kalıcı kaybımız yok. Harika. Aa, ulan 30 tane... Of neler çıkacak acaba? 3 tane koyun çıksa ne güzel olur ya şimdi. 3 tane koyun şimdi çıksın işte. Ne olacak? güzel bu güzel bundan sonra süvari şeyi infantry öne alıp gelmesini bekliyoruz hatta biraz böyle Belki sol tarafa doğru alabilirim ya diye veya sağ tarafa doğru ki diğer taraftan şeyler vursun okçular vursun gel bakalım iki kişi abi sen harikasın harikasın iki tane trend imperial infantrymenimiz oldu siz ne şey yapabiliyorsunuz veteran infantrymen veya gerçekten atlısın Tam paşa paşa öderim ben bunu. Oo. Koyun gelmedi ama iyi şeyler geldi ya, Peki şimdi ben şunu yapmış sayılıyor muyum hiçbir şey söylemiyorum Deniz alacağız abi neyse artık çete bir şekilde halledersiniz kocaman çetesiniz ya, ne oldu lan beni kovalıyordun siz önce geçtin? Şöyle bir gidelim bakalım, belki boyun boyun bir şeyler vardır. Yok, inekleri var. Ee, şu an aslında baya bir şeyim var. Teşekkürler, bir şey almam gerek yok. Şuradaki köyleri falan bakayım. Neden? Dondu şu an. Şu an geçmeye çalışıyoruz çünkü sıkıntı var. Şey dağlardan şeylerden falan geçiyoruz. Ha siz sizi satacağım. Kusura bakmayın. Atılacaksınız. Yapacak bir şey yok. Özgürlüğünüz elinizden gidecek. Byproducts, evet, sizde de inek var. Hocam inek olmuyor mu ya? Dile de koyun mu olacak? İyi şuraya doğru gidelim o zaman. Böyle batıya doğru gidelim. Benim. dur dur dur dur dur. Şunları bir kovalayabilir miyiz acaba? Şunları bir indirebilir miyiz? Ne kadar harika olur onları indirirsek. E evet, evet saldırın bana... Ulan keşke 7 kişide girseydi. Lan. Lan. Oğlum. Alın lan onu. Oh, bir sürü gittik öyle. Ha. Hızımız yavaş arkadaşlar, hızımız çok yavaş. Hızımızın artması lazım. Denem hocam, öl, öl yani. Sen sen çok da çoval giymiyormuşsun ama kafanı ile geçirmişsin. Çovaları çok sevmiyoruz biz. Saldır. Hocam her zamanki gibi piyadeler. Ya ya ya piyadeler lütfen Move. buraya çıksın. Abi siz de gelin bu şerefsizleri öyle halledelim. O oh, seni halledecek biz. Öldememeyiz. Öldemeyiz. Bu sağlam çıktı. Ben de bir çuvalsın. Anladığım kadarıyla. Çuval giymişsin. Kafana da çuval geçirmişsin. Üzerine de çuval geçirmişsin. Güzel. Orası çok güzel gidiyor. Ölsenize lan. Orada var mı şey? Var. Oğlum saldırın. Kutsandık o zaman. Biz kutsandık ya. Kutsanmadınız oğlum. Şu an var ya. Şu an Tolgarayın ordusundasınız. Tolgaray neredense kendi genlerini şey aktarmamış. Tolgar'a aktarmamış. Tolgarın genleri böyle savaşçı kalmışken Tolgaray böyle daha şey kalmış. Neyse. Oha 1020'ye çıktı paramız ama iyi para almışız burada. Ama keşke bir de şey olsak. Ve yine kuzu falan yok ama en azından balık var. Buğday falan filan var ve bunlar var. Kapasite exceed etme. Bunları satacağız. Neredeyiz biz? Şu an buradayız. Buraya gidip satacağız. Yapacak bir şey yok. Epic Rotaya gideceğiz. O bu kadar ağır olduğumuzu bilmiyordum ama demek ki bu yüzden yavaşız ana. Hani güçlü bir şey olmuştu, ben gelişmiştim. Ne oldu? Ah, bovda bir şeyler var güzel. Faster aim 110 geliştiriyor. Old aim for 15% longer. Gerek yok abi, faster aim daha iyi. Ah yani. hayır aslında. Hmm. bayağı güzel olabilir ya bizim için. Ya bunu yapsak Yok 115 daha uzun çünkü çok tutuyorum. Ben ben çok tutuyorum. Diğeri büyük bir ihtimal daha mantıklı bir tercih olurmuş ama ben çok tutuyorum yani. Abi neden 5 kişiyiz? herkes wound'd. Buraya varırsak çok şanslıyız ha. Bir bize katılmak istiyor ama yokuzum. Katılmayacaksınız. Hadi girebilir mi şehre artık? Kapıdan girme olay bir şey olmuş gibi seçtik. <gülüyor> oh. Imperial Charger kalsın bir kere. Ben bunu şey yapacağım. Ben bunu daha süremiyorum. Ulan daha 60 değil. Riding'im. Güzel bunları bir satalım iyice. Ara kapasite eksiydi. Neden öyle? Sen mi fazla yer acaba? Sen fazla yer tutuyorsun. ki sen fazla yer ya. Yani. At da bayağı fazla yer ama. 548 nasıl ya? Oğlum tabii ki bu grain fazla yaratıyor ya. Salak mıyım ben? Olaya bak. Tamam böyle iyi. yani Grain yani anladın mı? Kocaman buğday. Baya bir şeyimiz var zaten. Olive, meat, butter falan filan. Hoş bu. Daha fazla yaratıyorlar ama bunu şu an satmak istemiyorum. Bu iyiymiş. İyi para aldık. İyi, iyi para aldık. Peki burada koyun var mıdır acaba? Çok şey değil ama... Üç tane koyuna ihtiyacım var sadece. Tabii ki yok. Müller. Kıyafetler falan plan var ama... Hmm yok teşekkürler abi eyvallah Sen ne istiyorsun artizanlar önlerini burada satamıyor konuşalım konuşalım belki bir şeyler yaparız yani bir şeyler yapmak için buradayım sonuçta Abimiz çok korkunç görünüyor bu arada. Seni tanıdığımı sanmıyorum. Ben Tolgar'a efendim. Siz kimsiniz? Ben Jaco Ben bir zanaatkarım. Çalışan bir adam. Tamam anladık. Klasik şey işte. İsmini buraya şey yaparım. Sorununuz varmış sanırım. Biz belki geç saatlere kadar çalışıyoruz. Ama masaya ekmeğimizi bile koyamıyoruz. Çünkü ürünlerimizi burada satamıyoruz. Kanun diyor ki sadece yerel Wow! Yerel tüccarları satabilirim. Ve sabit bir fiyata. O yüzden çok da bir şey yapamıyorum. E ne yapabilirim? 6 unit of ladder'ı, 6 tane deri parçasını Emetios, The Mala diye uğraştırırsam Ametitis'de harika olur. Diğer kısımda sen çok uğraşmayacaksın zaten. Ametitis'e gitmiyorsam bile tamam, çok şey de ben götüreceğim oraya. Mödülden çok konuşmadık ama. Çok da şey diye sanırım ödül. Buradaki bir yerel in'e bakalım. Bakalım orada birileri var mı? Han'a bakalım. Bizimle birlikte gelmeyi isteyen, düşünen bir companion var mı? Aa! Başka birisi geliyor bana buradan. Ben buradan çıkmak üzereyim. Başka bir tüccar geliyor. Jakarios'la konuştuğunu gördük. Sadece buranın sakinleri, buranın tüccarları doğrudan artizanlardan, zanaatkerlerden satın alabilir. O dürüst bir hata yapmışsındır ama şeyler var. Aa adam bizim ürünlerimizi alacak üzerinden. Hayır lan git. Sen şu an soygun yapıyorsun. Çok büyük bir hata yapıyorsun diyor ve sanırım şey yapacaksın. Oha Krotor'da Friedman'la ilişkim düşmüş. Büyük bir hata yapıyorsun ve bunun şehri sonucuna katlanacaksın diyor. Tehdit ediyor bir de size ha. Bunları şey yapalım. Sen kimsin? Zero Sky The Hocam Konuşalım da Gözünüzü seveyim para istemeyin ya. Ulan param yok ya. Hakikaten yok ya. Para sıkıntısı çekiyorum abi. Para para sıkıntısı çekiyorum. Ben kocaman bir insan mıyım ya? Selam. Ben Tovgara'yım adam. Siz kimsiniz peki? Cevabı uzatın da dinleyin. Ben oraya katıldım çünkü ailemin borçları vardı. İlla ki para girecek yani işini işini orada. Orada şey, hanımefendilerin yaptığı işleri yaptım falan filan. Orada scout olarak falan görev yaptım ama ben asla saklanıp şey yapamıyordum. Böyle bir insan değilim siniki bir insan değilim. Benden mızrakçı oldum. Ama. Yani erkekler gibi giyindim. Çok da zor değildi. Erkekleri kandırmak çok zor bir şey değil. Haaaa Lord Neretsiz'in Sen bayağı şeysin o zaman ya. Lord savaşında falan yer almış. Şu felaket olmuştu falan ya yani. Yani savaşı ben görmedim ama geri, çek geri çekiliyorduk bir hep birlikte. Ve ordu yaşamım benim için orada bitti. Ya çok böyle ihtişam zafer peşinde değilim ama Hala Savaşmayı seviyorum yani Bende şey yapabilirsin Bütçeler bana iş veriyor ama çok da böyle Karavanları falan korumak istemiyorum Salak salak şeyleri şey yapıyorum Tamam seni kullanabilirim 868 Zoom Hayır Görüşürüz ben para yapmaya çalışıyorum. Şu 800 altın kaybetmeye çalışmıyorum. Çok teşekkürler. Yardımcı olur muydu? Olurdu ama yani. Bırakmayın ama. Hayır. Şimdi. Ben 6 kişiyiz ha. Çok şey değiliz öyle. Amatis falan filan nerede? Uzakta değiller umarım. Çok uzakta değil herhalde ya. Ben göremiyorum şu an. Hah. Amitadis güzel. Şuradan şuraya gideceğiz. Şu yolu kullanarak gidelim işte ne olacak. Geldiğimiz yönden geri döneceğiz. Meroviç mi? Dur. Dur. Meroviç. Selam. Meroviç. Ben sarım. Soylu bir insansın ve ben Tolgar'a efendim. Siz kimsiniz? Ok teşekkürler. Görüşürüz. Bunların bana verdiği bir şey olarak. Birileriyle ilişkim, ilişkim düştü. Sıkıntı değil. Çok şey değil yani. Sen ineksin değil mi? Ineksin. Ataconya kalsın. Ataconya. Anladınız mı? Ataconya'ya bağlı ama. Konya'ya bağlı ama. Şey değil. Heh. Çok özür dilerim bu berbat espriyi yaptığım için. Aa Looters gel. Ulan onu da yakalayalım be. Neyse çok şey yapmayalım. Çok yoldan sapmayalım. Belki sizde coin vardır ha. Ha tabii ki şeyiz çünkü Yaralarımız var. Ulan ben diyorum Neden bu kadar şeye gidiyoruz. Abi yok okey. Yok. Cool. Um, yemeğim var benim. Oh, sıkıntı değil. Ama sizin bir şeyiniz var. Headman village center. Supportor of Çok önemli Konuşalım ya. Deliver the heart to Pen Kanok. Abi teşekkürler ya. Yok. Eyvallah. Örevi yapmak istemiyorum ben. Bir de kovalayayım ben. Ne kadar? Baktık olmadı. Ulan sanırım kovalayacağım gibi. Yay. Yakaladık. Mutluyum şu an. Çuvallar. Yine bir, bir, bir, bir sürü çuval dedi. Çuval kullanmayayım. Çuval kullanımını hoş görmüyoruz. Abi iki tane loading ekranı gelmesin yanımlara saldıracağım diye. Hücum hücum hücum hücum Hiç uğraşmayın A öldürdü. Lan şerefsiz bak bakma ya. <gülüyor> Ekrismiz mi oldu adamciğim? Nasıl lan? Ekrismiz mi vardı sen? İmpala, <gülüyor> Impelius dilerekci. Allah Allah çok ilginç. Tepelerimiz var en azından. Mutluyuz. Hayat evet, güzel. elbimiz var ama kiralımız yok. Yaralarımız da biraz iyileşir. Dem sen. Lo tur gel abi. Seni satıyoruz. Seni satacağız. Bu zeytinimiz oldu güzel. Ya da vardı ama daha fazla oldu. Bu şey mi? Aa ulan, yakınılaştık zaten bunun için hala 22 günümüz var. Bu bu bunu yapamadık. okey. Güzel, güzel. Ben seviye atladım değil mi? Hayır, tamam Neden? Bir şeylerim yükselmiş o zaman. Güzel. Abi gidelim. Sanırım burada bir şey mi olacak? İlginç. Aa orada Friedman var başka bir tane. Yoksa Friedman Genel olarak bir Böyle şey mi? Aa, dur aman onu şey yapmayalım. Şimdi dur lan ben ne yapacağım Şimdi bununla konuştum. Sana mı satacağım? Ay, escort Merchant karı ben Dur, abi ben ne yapacağım ya? Parti mi? Tamam, sizi, seni satarım zaten daha çok ol ama. Burada kime satacağım ya? Dur burada şey vardı. Antares'te temas diyor, malı diyor. Burada öyle birisi var. Konuşalım bakalım. Allah'ım sonunda bir görevi başaracağız. Şu an çok mutluyum. Şu an Tolgara için çok büyük bir gün, inanılmaz bir gün. sonuçlarına katlanacaksın falan diyordu ama şerif sordu. Düşman mı olduk acaba? Bak bu da yine sağ taraftan geliyor coğrafyada ve bana bakıyor. Ve bana geliyormuşlar gibi anladın mısın? Bana doğru yola çıkmışlar ve en sonunda ulaşıyorlarmış gibi. Selam, ben Tolgar'a efendim. Ee, Carpenter beni yolladı. Wow, okey, satalım. Buyurun efendim, bunun olsun. Oho, Crater the Freedom'la şey oldum. Ay bu sesi duyduk şu an çok mutluyum. Bu sesi duyduk şu an çok mutluyum. Neyse. Okey o zaman. Ee, madem bu görevi bitirdik. Videoyu da bu güzel haberle, bu güzel olayla bitirelim. Tam böyle bir e, yerde, pazarda falan, şehrin içinde şey yapalım. Ve izlediğiniz için teşekkürler. Umarım siz de benim kadar keyif almışsınızdır. Keyif aldıysanız beğenip paylaşmayı unutmayın. Düşüncelerinizi yorum olarak yazın. Mountain Blade'de yapmamak yapmak istediğimiz şey yapmamı istediğiniz şeyler yazın yorum olarak orada bir konuşmayalım ee, e, bir sonraki videoda görüşmek üzere hayatta yüksek çürülükte kalmanız dileğiyle. Bay bye bye